Acısı çok olanın gülüşü güzel olur. Bak bize. Acı insanı güçlü yapar. Korku cesur kılar. Peki ya kırıp bir kalp ne yapar? Ne yapar? Daha akıllı yapar. Sen ya acına teslim olup kendini kaybedersin. Ya da yaranı sarıp yoluna devam edersin. Söylemesi zor ama sen artık yaranı sar beyebat. Bugünleri duyunup bunları sıradan bir gün say. Bu tarihleri falan hafızandansın. sınır. Keşke sevinsem. Hadi iyi geceler. key.